Herkese selam arkadaşlar, Kulu Park'ın çıkış tarihi an itibariyle benim için belli oldu. 27'sinde diye düşünüyorum. Ee, neden diyeceksiniz, şimdi biliyorsunuz ki paylaşmış olduğum video var. Burada otomatikman telif gelmiş. Buna bakmış olduğumda da bana söylemiş olduğu içerik sahibinin video paylaşını söylüyor. Ee, burada da uyarı olarak tabi bir şarkının henüz ismini söylenemediğinden bahsediyor. Şarkı çıktığında kulu Park olarak gözükecek. Şimdi neden, nasıl bunu anladım? Spotify ve YouTube'a otomatik video yüklendiğinde e, YouTube algoritması bunu otomatik size olarak gösteriyor. Biliyorsunuz ki şu an Cuma'ya geldik. Zaten bugün çıkamaz. Sayın 25'te çıkacaktır. Açıkçası ben 13-14 şarkılık bir albüm olacağını düşünüyorum. Muhtemelen 7-10 milyon arası aylık dinleyici olacağını düşünüyorum. Şu anlık görüşüm bu şekilde. Kendinize iyi bakın dostlar. Görüşmek üzere.